Sevgili izleyiciler CBL Ankara'da altın sezon tüm hızıyla birlikte Klaspor TV ekranlarında başladı. İki sezondur ekranlarda sizlerle birlikte. Sizler de Klaspor TV'yi takipte kalın. Rokestan'a Velsan mücadelesini izledik. Şu anda Velsan takımından yanımda da Kadir var. Kadir Yiğit mücadelesini sizlere aktarmıştık. Şimdi Kadir'e de mücadelenin seyir keyfini biz kenardan izledik ama sağ içini soracağız. Bugünkü mücadeleniz ve... Başarınızdan ötürü sizlere tebrik ediyorum. İlk galibiyet, ilk karşılaşmada ama çok da güzel mücadele ettiniz sezona. Çok güzel hazırlanmışsınız. Siz neler söylemek istersiniz? CBL'de geçen sezon, beyaz sezonu ilan edildikten sonra artık parke sizlerle yeniden buluştu. Öncelikle teşekkürler böyle bir organizasyon için. Gerçekten çok çalıştık. Yani bir, bir buçuk yıldır pandemiden beri yani sahalar açıldıktan beri çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Güçlü bir Rakipti, Roketsan. Geçen yıllardan da bildiğimiz ee, güzel bir maç oldu. Rakip takımı da tebrik ederim. Ee, biz de çalışmalarımıza devam edip e, mümkünse şampiyonluğa adımızı yazdırmak istiyoruz. 2018'de bir şampiyon takımından bahsediyoruz zaten. Bu sezonda yine evet. sizin işbirliğinizle umarım şampiyonluk gelir diyorum. Peki gelecek maçlarda bizleri neler bekliyor Havelsan'la ilgili? Yani inşallah namalup bir şekilde e, en azından gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz ki rakiplerimiz güçleni, e, güçleniyor iyice. E, onlarla da çetiş bir maç olacağını düşünüyoruz. Bütün Teşekkür ödümlerden. ediyorum. Umarım ben haber sanatına da, da sizlere de başarılı, sakatlıksız bir sezon Teşekkür. olur. İzleyiciler CBL Ankara'da 6. sezon tüm hızıyla birlikte devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Meteksan savunma karşıya karşıya geldi. Maçın galibi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. 60-54'lük skorla birlikte ve karşılaşmada en çok ön plana çıkan ve en çok yorulan oyuncu İbrahim Hazine ve Maliye Bakanlığı bizlerle birlikte. Öncelikle yeni sezonun sakatlıksız umarım pandemiden etkilenmeden güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum. Ve ardından bugünkü mücadele ve yorulmazlığından ötürü de takım adına sizi tebrik ediyorum. Ve bugünkü karşılaşmayla ilgili de siz neler söylemek istersiniz? İlk karşılaşma artık yeni sezonla birlikte. Ya gerçekten hani ilk, ilkler her zaman bir ee, değişiktir yani böyle adapte olma, yenme yani. Çok zor bir maçtı bizim için. Gerçekten rakibi de tebrik ediyorum. Biz de çok çalıştık. E, bayağı emek sarf ettik. Emeğinin karşılığını almak güzel. Böyle bir organizasyonda galibiyet almak çok daha güzel. Gerçekten rakibi de biz de, de tebrik ediyorum. yani Öyle söyleyebilirim. Mücadele özellikle baktığımızda birinci ve ikinci periyodunda her iki takımda sanki birazcık heyecanlı gibiydi ama ardından gelen üçüncü ve dördüncü periyotta bambaşka bir karşılaşma izledik. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ben 2019 ve 20 sezonunda da oynamama rağmen ben, ben bile yani e, ilk iki periyot çok heyecan yaptım. E, hani seyirciyle oynamak güzel. Özellikle pandemiden sonra böyle bir atmosfere çıkmak çok çok daha güzel. Onun heyecanıyla ben de oynayamadım. Yani o yüzden e, normal olarak görüyorum. Önemli olan ikinci yarıdaki performansımızı o yüzden de tebrik ediyorum bütün takıma. Ben de gelecek maçlarda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkürler. No İzleyiciler CBL Ankara 6 sezonda günün üçüncü karşılaşması STM ile Man takımı arasında gerçekleşti. Büyük bir heyecan olan mücadele ise Man takımı kazanmış oldu. Ve Man takımında da ön plana çıkan oyuncu Sinan'ın şu anda suyla savaşı diyebiliriz. Gerçekten karşılaşmada ön plana çıkan oyuncuydunuz. Başından sonuna kadar her iki takımda çok güzel mücadele etti ama... Sizin de son tabak kadar mücadeleniz başkaydı. Özellikle son 10 saniye kala karşılaşma bambaşkaydı. Siz neler söylemek istersiniz bugün hem takımınızın hem de kendi mücadelenizle ilgili? Öncelikle STM çok güzel bir takım. Çok güzel basket oynuyorlar, bilerek oynuyorlar. Dolayısıyla bizim de ilk maçımız yenilen, yenilenen bir takımız. Buna istinaden çok güzel bir savaş verdik. Özellikle savunmada kendimizin üstüne koymaya çalıştık performansımızın. Ee, düşük olsak da tüm takımca savaştık. Bence çok güzel bir çıktı elde ettik. Takım arkadaşlarım hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. da hepsini çok tebrik ediyorum. Galibiyet onların. Ben de sizi tebrik ediyorum. Gelecek maçlarda bizleri neler bekliyor? Birazcık da onun mesajını verirseniz bizlere çok güzel olur. Gelecek maçlarda birazcık daha derli toplu oynayan serbest atışı sokan, boş kaçırmamaya çalışan bir takım olarak. Birazcık da kondisyonumuzu toparlarsak günün sonunu daha derli toplu bir takım göreceksiniz de umuyoruz. Biz onun üzere çalışacağız. Veli Ankara 6. sezon dördüncü karşılaşmasına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile Türk Telekom karşı karşıya geldi ki biliyorsunuz Türk Telekom 1.5 sezon önce de şampiyonluk yaşayan bir ekipti. Şimdi o ekipten de Çağatay yanında. Bugünkü mücadele gerçekten takdire şayandı. Aslında e, dengeli de bir mücadele izledik evet. son periyoda kadar. Siz neler söylemek istersiniz bugün hem kendinizin hem de takımınızın mücadelesiyle ilgili? Evet. Teşekkür ederiz. E, i̇lk önce rakip takımı tebrik ederim. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Biz bugün çok eksiktik, ee, pek hazırlanma fırsatı bulamadık ee, ama biz de çok elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyi bir başlangıcı oldu, en azından galip geldik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı umut ediyorum. İlerleyen haftalarda TÜRK TELEKOM'da ne gibi farklılıklar görürüz peki? Evet, şu an ekibimizin yarısı aslında kadroda değildi bugün. Ee, şehir dışı gezileri vardı, bazı işleri vardı. Çok iyi bir ekip kurduk bu sene, iddialıyız. Umarız yine bir Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezonunda artık günün son karşılaşması oynandı. Ankara Diş Hekimleri Odası ile birlikte Aselsan mücadelesini izledik. Aselsan büyük bir farka imza attı desek yeridir. Günün son karşılaşmasına 76-56 üstüne ayrıldı. Biz de şimdi Aselsan takımından Batuhan birlikteyiz. Öncelikle yeni sezonu sizlere hayırlı olmasını ve umarım sakatlığını olmadığı bir sezon diliyorum. Ve sizden de günün son karşılaşmasına perdeyi farklı kapattığınız, Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugün Anladım. takımınızın ve kendinizin aslında ilk yarıda kendi oyunumuzu sergileyemedik. Ve uzun süredir basketbol oynamamanın verdiği şeyle iki tarafta tutuk başladı. Biz daha farklı bir maç bekliyorduk açıkçası ama ikinci yarı istediğimizi elde ettik. Güzel bir maç oldu bizim için. İlk maç, ilk galibiyet önemliydi. Kaç tarafta te tebrik ediyorum. Gelecek haftalarda peki Aselsan takımında bizler neleri göreceğiz? Şimdi uzak kaldık diyorsunuz basketboldan ama demek ki gelecek haftalarda ilk periyoddan itibaren daha farklı bir Aselsan'da izleyeceğiz gibi duruyor. Aynen öyle diyorum. İki hafta maçımız yok. Sonraki haftalarda var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ondan sonra. Hocamla birlikteyiz. Bugünün değerlendirmesini kendinden alacağız. Gerçekten basketbol severler CBL'ye Ankara'ya oldukça özledi hocam. Evet. Bugünkü söylüyoruz. mücadelede de Aselsan takımı büyük bir farkla 76 56 Parkla birlikte mücadeleyi kazandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü mücadeleyi? Valla öncelikle herkese iyi bir sezon geçirmesini, sakatlık olmadan, centilmence bir sezon geçirmelerini diliyorum. İlk maç için çok güzeldi. Ado çok iyi bir takım kurmuş bu sene. Gayet keyifli bir maçtı. İlk yarı çok çekişmeli geçti. İkinci yarı biraz iki, ikinci yarı koparabildik maçı ve çok keyifli bir maç oldu. Söyleyeceklerim bu kadar maçla ilgili. Peki bize bu sezon CB Ankara'da Aselsan takımı ile ilgili neler bekliyor? Valla Aselsan takımı her yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluk için oynuyor. İnşallah iyi bir sezon geçirip şampiyonluğa ulaşırız diye umut ediyoruz. Klaspor TV'de takipte kalın. Hoşçakalın.